Kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan Ahmet. Şu an Binomo'nun mobil uygulamasını kullanarak işlem açacağız arkadaşlar. Şu an gerçek hesaptayız. Buradan demo hesabı da geçiş yapabiliyoruz biliyorsunuz. Buradan da mum şeylerini değiştirebiliyoruz. Yani 5 dakikalık, 1 dakikalık mum olsun, kaç dakikalık olsun buradan değiştirebiliyoruz. Benim tavsiye edeceğim mobil uygulamasında eğer işlem açıyorsanız arkadaşlar bir dakikalık mumda kalmanızı tavsiye ederim. Ben buradan bir iki dakikalık yukarı yönlü yukarı yönlü 1200 liralık yukarı yönlü tahminde bulundum. Şu an yatayda şöyle uzaklaştırayım öyle bakalım. Bakın arkadaşlar buradan sol taraftan baktığımız zaman fiyat Düşüşte, düşüşten sonra yatayda bir e, hareket etmiş değil mi? Yatayda hareket ettikten sonra bir formasyon, yani bayrak küçük bir bayrak formasyonu oluşturmuş burada. Küçük bayrak formasyonu oluşturduktan sonra kırılım aşağı yönlü gerçekleşiyor tekrar. Yani zaten fiyat aşağı yönlüyken bir de yatayda bir dinlenme yapıyor, bayrak formasyonu oluşturuyor. Sonradan aşağı yönlü kırılım gerçekleşiyor. Her zaman kırılım gerçekleştikten sonra retest yapması gerekiyor. Eğer trend sağlıklı trendse arkadaşlar, o zaman kırılım gerçekleştikten sonra retest yapması gerekiyor. Şu an retestini yapıyor arkadaşlar. Ben de o kırılım gerçekleştikten sonra o kırılımın onaylanması gerekiyor diğer bir terimle. Şu an onaylıyor gördüğünüz gibi ve fiyat tekrar aşağı yönlü devam edebilmesi için arkadaşlar. Ben de o esnada yukarı yönlü e, işlem açtım. Buradaki e, durum arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. indikatörleri kullanabilirsiniz. Moon formasyonlarını e, öğrenmeniz gerekiyor. Trend dönüş formasyonları var mesela. Onları e, bilmeniz gerekiyor. Bunun için de e, sürekli demoda yani o formasyonları öğrendikten sonra sürekli e, demoda denemeniz gerekiyor. Denedikten sonra arkadaşlar zaten... Şöyle baktığınız zaman hemen e, pariteden e, görebilirsiniz oradaki e, durumu arkadaşlar. Bu işlem e, gelir mi? Bakalım 1200 liralık e, işlem açtık. E, olursa ben aşağıya pozisyon açmaya çalışacağım şu an. E, açma için aşağıya yönlü işlem açma için e, giriş noktamı bekliyorum arkadaşlar. E, çünkü e, buradaki durum retestini yapıyor ve fiyat... Aşağı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Evet burada 2196 liralık e, şeyimiz geldi. Farklı parasıya bakalım artık. Buradan indikatörü de kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi indikatörü ekleyelim. Hemen hatta Bollinger Band indikatörünü atıyorum ben. Bollinger Band indikatöründe çok uyumsuzluk var mesela şuradaki üstteki banda ulaştıktan sonra aşağıya dönmesi gerekiyordu. Peş peşine 5-6 tane mum üstteki banda ulaşmış. Mesela buradaki duruma bakabiliriz. Bunun gibi şeylerde arkadaşlar mobil uygulamasında yani açık söyleyeyim, ne bileyim indikatör pek fazla şey göstermiyor. Çünkü arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Mobil uygulamasında şu an ekranda 15-20 tane mum Görebiliyorsak bilgisayarda 30-40 tane mum görebiliriz aynı anda. O yüzden şimdi kendiniz karar verin mobilde mi daha iyi, bilgisayarda mı daha iyi açıkçası. O yüzden yani önceki şeylerde videolarda yorumlar yapmışsınız mobil mi daha iyi ya da bilgisayar mı diye. Yani tabii ki ne kadar paraya uzaktan bakabiliyorsak ne kadar fazla mum görebiliyorsak o kadar analiz yapmamız için iyi arkadaşlar. Ama mobilde şu an maksimum kaç tane şu an en uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştığım paleti kaç tane mum görebiliyoruz? Yani toplamda 40-50 tane yani bir saatlik dilim bir saatlik bir fiyat hareketli olduğunu düşünürsek şu an da arkadaşlar daha fazla mum görebiliyoruz. O yüzden bilisayar daha iyi benim için. Yani bilmiyorum belki siz kendiniz kurduğunuz bir sistem vardır. Mobilden para kazanıyorsunuz. Mobil uygulamasından güzel kazançlar sağlıyorsunuz. O zaman o sisteminizi bozmadan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı paralitelere bakalım. Ve aşağı yönlü kırılım gerçekleşir mi? Buradan bir ufak bir deneme yapalım. Üçgen formasyon yine tekrar arkadaşlar burada. Ve aşağı yönlü 600 liralık işlem açıyorum. Bakalım bu işlem gelecek mi? Küçük zaman dilimine bakalım. 15 saniyelik. 15 saniyelikte gelmez çünkü arkadaşlar hemen yönümü değiştiriyorum. Hemen yönümü değiştirerek 3600'lük yukarı yönlü Tahminde bulundum. Bir dakikalıkta baktığımız zaman arkadaşlar üçgen e, formasyonunu görebiliriz buradan diyelim. İlk açmış olduğumuz işlem gelmedi. Evet üçgen formasyonunu görebiliriz. Biz hemen 15 saniyelik yapıyoruz. 15 saniyelikte bakalım şimdi. Şu an çizimle yapamıyorum maalesef. Bakın. Burada ne oldu? Sol sol taraftan sayalım şimdi. Trend yükselişte yükselişe geçti. Sonrasından düşüş, sonrasından yükseliş, sonrasından düşüş arkadaşlar, sonrasından yükseliş, sonra kırmızı mumlarla düşüş ve sonra ne gelmesi yani bir düşüşten sonra arkadaşlar otomatik olarak bir yükseliş gelmesi gerekiyor ve yukarı yönlü bir dakikalık, iki dakikalık pardon iki dakikalık işlem açtık. Bu işlem umarım gelir ve üstten şu şekilde çizdiğimiz zamanda buradaki durumu üçgen üçgen şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar bu yukarı yönlü biraz daha yükselirse şu an fiyat hareketli üçgen yukarı yönlü kırılmış olur ve yön yukarı yönlü demek anlamına gelir ancak arkadaşlar söylediğim gibi şu an çizim araçlarımız yok maalesef mobilde gösteremiyorum o yüzden bir sonraki videoda arkadaşlar sizlere e, bilgisayardan çizimler yaparak her zamanki gibi göstereceğim. Normal e, rutin bir e, şeyimde, işlem açma e, şeyimden bir tanesini e, ekran görüntüsünü alarak bu şekilde sizlerle paylaşmış olacağım. Yani gün içi işlem açtığım zaman nasıl e, gerçekleştiriyorum, nasıl kazanıyorum onu göstermek amacıyla e, sıradan bir e, seansımı yapıyorum arkadaşlar bu şekilde e, bir de arkadaşlar önceki videoda e, biliyorsunuz yükleme yaptığımız zaman bonus almıştık bonus hacmin bayağı yüksek çıktı 800.000 TL gibi bir rakam gösterdi yani e, eğer kim bilmiyorsa arkadaşlar e, şey de söyleyeyim internetimi yavaş bonus aldığınız zaman arkadaşlar her zaman e, ciro yapmanız gerekiyor. Yani %25'lik bonus alırsanız, %50'lik bonus alırsanız da e, belirli bir ciro yapmanız gerekiyor. Yani para çekme talebinde e, bulunabilmeniz için. O yüzden e, ben yüklü yüklü işlemler açıyorum ki bonus hacmin biraz düşsün diye arkadaşlar. Buradaki durum buradaki durum ne oluyor? Bunu bir dakikalık yapalım. İnternetim de biraz zayıf. 2 dakikalık aşağı yönlü kolluyorum arkadaşlar. Ben hala e, şeyden yanayım. Buradaki üçgenin aşağı yönlü kırılımından yanayım. Evet bu işlem geldi arkadaşlar. İnternetim yavaş kusura bakmayın. E, buradaki durum ne olup ne bitiyor. Ben aşağı yönlü 2 dakikalık dedik. 2 dakikalık aşağı yönlü işlem açıyorum arkadaşlar. İnternetim yavaş olduğu için e, işlemler sonradan yansıyor. Yani fazla da risk almayalım. Bu işlem son olsun o zaman. Evet aşağı yönlü 1800 TL'lik işlem açtık. Yine de buradan görebiliriz. Bakın sol taraftan fiyat hareketlerini takip edelim. Düşüş. Sonrasından yükseliş. Sonrasından düşüş. Sonrasından yükseliş. Sonra düşüş. Ve sonra yükseliş. Yükselişten sonra ne gelmesi gerekiyor? Düşüş. Çünkü arkadaşlar 15 saniyelikte baktığımız zaman burada fiyatların yükseliş ve düşüş seviyeleri birbirlerine çok benziyor. O yüzden tekrarlıyor bazen arkadaşlar. Bu yani mantık yürüttüğümüz zaman da yükselişten sonra düşüş gelmesi gerekiyor. Buradaki son saniyede yine kapandı. karlı kapandı ama... İnternetimiz yavaş arkadaşlar. O yüzden e, ben bu işlemle yani bu son işlem olacak. Karla kapanırsa zararlı kapanırsa da bu işlemle e, videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Kaç saniye kaldı ama çok merak ediyorum. Bu işlem karlı mı kapanır zararlı mı kapanır. Çünkü e, aynı izada devam ediyor arkadaşlar. Ve aşağı yönlü. Düşüş geliyor şu an. Bir dakikalık yapalım bunu. Evet. Bir dakikalık yaptığımız zaman gelip gidiyor arkadaşlar. Bundan sonraki fiyat hareketli yukarı yönlü yükselmesi gerekiyor. Hatırlıyor musunuz? İlk önceki, e, hatta önceki işlem açtığım zaman arkadaşlar buradan, e, evet bu işlem geldi bu arada. E, önceki, işlemde arkadaşlar burada bir üçgen olduğunu söylemiştim. Ve bu üçgen yukarı yönlü kırılım gelirse fiyatın yönü yukarı demiştim arkadaşlar. Buradan da baktığımız zaman şu kırmızı mumlara bakabiliriz. Ee, yani alıcılar yine de güçlü çıkıyor arkadaşlar. Buradan bastırıyor bastırıyor satıcılar ancak fitil bırakabiliyor. Mum kapanışı yapamıyor arkadaşlar arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım bu video e, faydalı olmuştur arkadaşlar. Yani sıradan bir baynama videosu sonuçta. E, bu tarz e, günlük e, videolarımı paylaşmamı istiyorsanız arkadaşlar lütfen bana destekçi olun. Abone olmayı, kanalımıza katılmayı, Telegram kanalımıza katılmayı e, bir de arkadaşlar e, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hatta şöyle bakalım 54.700 46 lira yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.